Masal keyfi. Güzel ve çirkin masalı. Merhaba, ay bugün bir gezdik, bir gezdik, bir dolaştık. Ay ayağıma karasılar indi vallahi Şöyle geçeyim de biraz dinleneyim bari. Ay ay ayaklarım. Merhaba güzel. Ay ne kitap mı okuyorsun? Ne sıkıcı. Biz de alışverişe gittik. Çok güzel bir etek aldım. Eteğim çok güzel değil mi? ay çok güzel etiğini çok beğendim sana da çok yakıştı ama gezmek gibisi yok demiyor, mi alışveriş yapmak gibisi yok vallahi ben de mücevherlerimi yenilerini ekledim baksana şuraya bir sürü bir sürü bir sürü en güzeldi bu en sevdiklerim onun arasına girdi ay şunun güzelliğine baksana ya göz kamaştırıcı değil mi Ay çok heyecanlıyım. Bunu takmak için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> Şunu da şöyle koyayım da başına bir iş gelmesin. Ay, elime takıldı. Saçlarım şekil, anımdan çekil. Eteğim şekil, anımdan kaçıl. <gülüyor> Şunlara bak. Hayattaki tek amaçları o kıyafet, bu takı, bu çanta, bu alışveriş merkezi. Oysa hayatta yapacak daha güzel şeyler var. Spor yapmak, resim yapmak, enstrüman çalmak, kitap okumak varken niye eşyaların esiri olayım ki ben? Gerçekten anlamak çok zor. Ay hadi gel azıcık masal keyfi seyredelim. Bence de iyi olur. Yorgunluğumuz dinlensin azıcık. Masal keyfi. Ben de izlemeye geliyorum. Masal keyfi. Rapunzel. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane mutlu çift varmış. Bu çiftin çocukları olacakmış. Şu karşı komşunun bahçesindeki marullar ne kadar güzel. Keşke o marullardan yiyebilsem. Genç kadın o bahçedeki marullardan başka bir şey düşünemez olmuş. Ve eşinden istemiş. O marullardan yiyemezsem ölürüm. Merak etme hayatım. Ne yapıp edip o marullardan sana getireceğim. Kutlu sonla bitmesi ne kadar güzel değil mi? Evet, bence de öyle. Merhaba kızlar. Size bazı haberlerim var. Maalesef limandaki bütün gemilerimiz battı. Artık zengin bir tüccar değilim. İflas ettim. Bundan sonra rahmetli babamın köydeki evine yerleşip orada yaşamımızı devam ettirmeye çalışacağız. Sizin desteğinize de çok ihtiyacım var. Bundan sonra boşu boşuna para harcamak, saçıp savurmak yok. Daha tutumlu olacağız. Ay bana bir şeyler oluyor galiba. Ay bana da bir şeyler oluyor galiba. Babacım çok üzgünüm. Ama olsun yine toparlanırız. Bugünlerde de geçer. Merak etme. Evet kızım inşallah. Ben de böyle olmasını istemezdim ama görelim bakalım neler olacak. Bugünler de geçecek. Paraları olmadığı için bütün eşyaları satıp köydeki evlerine taşınmak zorunda kalmışlar. Köydeki evlerimde ablalar yataktan çıkmayıp sürekli üfleyip püflüyorlarmış. Ay aman Allah'ım bu gerçek hayat mı acaba kardeşim sen söyle yoksa kabus mu görüyorum? Bugünler geçer mi böyle? Ne olacak şimdi? Of of of of! Ay çok sıkıldım artık. Alışveriş yapmadan vakit geçirmeyin. Hiç düşünemiyorum. Daracık odaya sıkışıp kaldık. Burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. <gülüyor> yaşamak gerçekten muhteşem bir şeymiş temiz hava bol güneş şu hayvanların güzelliğine bakın gel seveyim biraz gel gel gel bakayım kaç mı kız burada yapabileceğim o kadar çok şey var ki şu çamaşırları da asa vereyim hemen gelsin güzel kızım? Bu zor günlerde bana destek verdiğin için, anlayışla karşıladığın ablanlar gibi öf pöf etmediğin için sana çok teşekkür ederim güzel kızım. Çok iyisin. Aşk olsun babacığım. tabii ki yapacağım. Ne demek? Zaten yüzün kadar huyun da güzel olduğu için sana güzel lakabı takılmış. Canım benim. Çok teşekkür ederim babacığım. Seni çok seviyorum canım kızım benim Ben de seni çok seviyorum Canım babam, aslan babam benim Hava da epey soğudu, üşütmeyesin kızım Hadi içeri gel Hem yani bak çok güzel haberlerim var sizlere Hadi ben geçiyorum içeri Tamam babacığım işimi bitirip hemen geliyorum Ay güzelin enerjisine de şaşırıyorum valla. Kız hiç mi üzülmez bu duruma? Hiç mi mutsuz olmaz? Ay bana güzel deme ya pasaklı şey. Onun hiç derdi yok tabi. Ay manikürüm bozuldu. Saçımın fönü dağıldı. Hiç öyle derdi yok. Selam kızlar. Oho siz hala yatıyor musunuz? Hadi kalkın bakalım. Size güzel haberlerim var. Hadi gelin mutfağa bakalım. Biraz konuşalım sizinle.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 Oley ne? gerçekten ya çok, mi? Ay, çok ay, inanmıyorum. Ay, Bu hayattan kurtuldum. Gel gel Yaşasın. gel, gel. Oy, kutlamalıyız bana, benimle. kutlamalıyız. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Dileyin benden ne dilerseniz gelirken getireyim. Hm söyleyin bakalım.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 o ne? Bu o, yaprak sarması mı? Allah'ım bayılırım. Bu kadar güzel. Ee, ben bu yemeklerden yiyorum. Oturuyorum. Beni duyan var mı? Herhalde burası ilk harfli bir perinin evi falan olmalı. Geçip biraz karnımı doyurayım bari açtıktan ölüyorum. Oh oh oh şemine de var. Ben de bayağı üşümüştüm. Şöyle geçin de. İliğim kemiğim ısınsın biraz. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Oh, çok iyi geldi. Tüccar yemeklerden yemiş, içmiş. Hmm, yemekler çok lezzetliydi. Karnım tıka basa doydu. Of. Oh çok yorulmuşum ağırlık çöktü şimdi de yatak olsa da şöyle yatsam ne kadar güzel olur Aa, yatak yatakta hazırlanmış aman Allah'ım şansım mı dönüyor nedir bu kutu da neymiş dur bir bakayım şuna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 Gizemli Konağa Doğru Yola Çıkmışlar. Güzel Ve Çirkin Masalı Üçüncü Bölüm Babacım, burası gerçekten muhteşem bir yer. Şuraya bakar mısın? Kızım, birazdan canavar gelir. Gelene kadar, şuraya geçip oturalım bari. Peki baba, geçelim. Neler olacağını çok merak ediyorum babacım. Acaba eve gidebilecek miyiz? Bilemiyorum ki kızım. Aslında canavar çok da kötü birisi değil. Benim yalan söylemediğimi anlayıp bizi eve gönderir diye düşünüyorum. Sakin olalım bekleyip görelim. Ben de öyle ümit ediyorum. Ama kızlarından birisi burada benimle yaşamayı kabul ederse demiş galiba burada kalacağım ben. Derken canavar gelmiş. Güzel. ilk kez canavarın yansımasını görmüş ve çok korkmuş. Buraya kendi isteğinle mi geldin? E, e, evet. Kendi isteğimle geldim. O zaman baban gidecek. Sen burada tek başına benimle kalacaksın. Merak etme. Kızına zarar vermeyeceğim. Sadece gülü çaldığın için cezalandırılacaksın. Evet. Şimdi güzelce yemeklerden yiyin. Sonra da vedalaşabilirsiniz. Afiyet olsun. Baba ve kız çaresiz canavarın istediğini yapmak zorunda kalmışlar. Şimdi ben babam olmadan burada ne yapacağım? Çok korkuyorum. Maalesef babası gitmiş <gülüyor> ve güzel canavarla tek başına kalmış. Beni öldüreceksen şimdi öldür. Dur sakin ol bakalım. Seni öldüreceğimi de nereden çıkardın? Çirkin olabilirim ama iyi bir insanım. İnsan mı? Prens gibi giyinmişsin ama canavara benziyorsun. Ben canavar değilim. Yukarıda odan hazır. Yorulmuşsundur. Çıkıp dinlenebilirsin. Tamam. İzninizle ben çıkıyorum. Unutmadan sabah dokuzda kahvaltıda, akşam de akşam yemeğinde burada ol. Onun dışında istediğini yapmakta serbestsin. Kaçmayı aklından bile geçirme. Peki. Vay canına. Burası da ne böyle? Of of of. Şuraya bak. Ne kadar ihtişamlı bir oda bu böyle. Mı? Bütün bunları benim için mi hazırlamış? Bunca şey. Benim için mi? Çok şaşırdım. Bu defter de neyin nesi böyle? Senin her benim için emirdir. Allah Allah! Canavar! beni öldürecek derken ne kadar da güzel oda hazırlamış böyle. Anlamadım ki ben bu işi. Allah Allah. Bu çekmecelerde de ne varmış böyle acaba? Aa, tam ablamın istediği gibi. Şimdi burada olsaydı hepsine bayılırdı. Şu an bunlar benim için hiç önemli değil. Benim şu an tek istediğim babamı görebilmek. Acaba eve vardı mı? Nasıl? Durumu nasıl? Ah. Keşke babamı görebilseydim. Onu görmeyi şu an o kadar çok isterdim ki. Keşke görebilsem. Allah Allah, bu ayna niye böyle parlıyor ki acaba? Aa, babam. Eve geldim ama aklım güzel kızımda kaldı. Onu nasıl oraya bırakabildim? Ne biçim bir babayım ben? Aa, bu ayna sihirliymiş. Çok mutluyum. Babamı görebiliyorum. Ondan haber alabiliyorum. Daha başka ne isteyebilirim ki? Canavar gerçekten istediklerimi yapıyor galiba. Şuraya bak canım babam benim. GOL! <gülüyor> Piknik sepetimiz olmazsa olmaz. Ooo çok zekice bir hamle. Düşündüğümden çok daha iyi oynuyormuşsun. Şaşırdım doğrusu. Tebrik ederim. Evet, iyi oynarım. Vallahi bravo. Hem güzel, hem iyi kart hem de zekiymişsin. <gülüyor> <gülüyor> Burası bahçemdeki en sevdiğim yer. Gel zaman git zaman güzelle Çirkin anlaşmaya başlamışlar. Artık birlikte çok hoş vakit geçiriyorlarmış. Ta ki Çirkin Güzel'e evlenme teklifi edene kadar. Güzel ve Çirkin Masalı 4. Bölüm Kitap okurken vaktim nasıl geçtiğini anlayamamışım. Yemek saati gelmiş hemen gideyim. Müzik Eline koluna sağlık. Yemekler her zamanki gibi çok güzel olmuş. Ayarını tutturamadım sanki. Bir eksiklik var ama anlayamadım. Tuzum eksik, buharatım eksik çözemedim. Bana deselerdi ki canavarım biri sana yemek yapacak da onun yemeklerini yiyeceksin diye hiç inanmazdım. Bak ama hala canavar diyorsun. Ben canavar değilim demiştim ya sana. Şakasına takılıyorum canım kızma hemen. Hem bu arada unutmadan söyleyeyim yarın yemekleri ben yapacağım. Dün gece gördüğüm rüya beni çok etkiledi. Eğer, Eğer Güzel ile bir evlenirsen, evlenirsen büyük bozulacak, bozulacak ve tekrar eski hali haline döneceksin. Ve, ve sonsuza, sonsuza kadar mutlu, mutlu yaşayacaksın. Benimle evlenir misin Güzel? Rüyada tam en heyecanlı yerinde bitti. Gerçekten sorsam acaba kabul eder mi? Çok çirkin olduğum için kabul etmez herhalde. Peki ya güzellik insanın bedeninde midir yoksa kalbinde mi? Güzel, seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Hayırdır inşallah. Benimle evlenir misin güzel? Ne? Asla olmaz. Keşke söylemeseydim. Ben artık benden nefret edecek. Onu tamamen kaybedebilirim. Ne yaptım ben? <gülüyor> Keşke bu kadar çirkin olmasaydı. <gülüyor> Keşke daha güzel olsaydı. O zaman belki her şey daha iyi olurdu. <gülüyor> neden bu kadar çirkin ki <gülüyor> ah güzel kızım seni o çirkin adamın evinde nasıl bıraktım ah yavrum ah, sana olan üzüntümden yataklara düştüm az ah, dalandım Güzel kızım benim. Şimdi ne hallerdesin kim bilir. Ah yavrum. Yavrum. Vay başıma gelenler. Babam ne kadar da çok hasta. Onu görmeliyim. Benim yüzümden hastalanmış. Yataklara düşmüş. Çok üzgünüm babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Çaresi yok. Bu durumu çirkini anlatıp babamın yanına gitmeliyim. Sihirli aynadan gördüm. Babam çok hasta. Bana olan üzüntüsünden yataklara düşmüş. Onu görmem lazım. Onun yanına gitmem gerekiyor. Çok üzüldüm. Gerçekten çok geçmiş olsun. Tabii ki onun yanına gidebilirsin. İzin verdiğin için çok teşekkür ederim. Peki nasıl gidebilirim oraya? Bana yardım et lütfen. Bu yüzüğü yastığının altına koy ve uyu. Uyandığında köyünde olacaksın. Ama bir hafta içinde geri dön. Eğer sen dönmezsen ben ölürüm. Anlıyor musun beni? Ölmemi istemiyorsan lütfen geri dön. Yaşasın. Bu yüzükle birlikte babamın yanına gidebilirim. Merak etme babacığım. Hemen geliyorum. Bizim köy soğuk olur. Üstüme bir şeyler alayım da öyle gideyim. İşte hazırım. Artık gidebilirim. Oh çok özlemiştim çok mutluyum. Oh köyün havası bile başka güzel. Kim bu acaba? Babacım ben geldim. Geçmiş olsun babacım. Hasta olduğunu duydum. Hemen geldim. Aa kızım sen mi geldin? Bu gerçek mi? Tabii ki gerçek babacım. Benim güzel kızım. Ben geldim. Oo oh, kızım beni affet lütfen. Seni orada bıraktığım için kendime çok kızdım. Çok üzgünüm. Gel canım kızım. Artık üzülme babacım buradayım işte her şey bitti üzülmene gerek yok. O günden sonra güzel karşısında gören babası hemen sağlığına kavuşmuş. Güzel olanı biteni baştan sona kadar ailesine anlatmış. Ay canavar seni yememiş üstüne üstü bir de güzel kıyafetler mi vermiş yani? Keşke ben gitseymişim kız. Günler çabucak geçivermiş bile. Kekler, çaylar, pastalar yapıp eğlenceli vakit geçirmişler. Be. Ay çok komik gerçekten. Gel istersen beraberce bir şeyler deneyelim. Biraz da sen seni Tamam bakayım. Ay yanaklarıma bak tombul oldum. Şimdi de çekik gözlü birazcık. Ay bu da ne? İyi ki böyle yaratılmamışız. Şunu da merak ettim. <gülüyor> Ağzım kulaklarıma varmış. <gülüyor> Güzel, ailesinin yanındayken vaktin nasıl geçtiğini anlayamamış. Çirkin ise Güzel gelmediği için kahroluyormuş. Sonra bir gün Güzel rüyasında çirkini görmüş. Güzel gelmeyecek galiba. Gelmeyecek işte. Gelmeyecek herhalde bu Güzel. Güzel, keşke gitmeseydin. Geri dön. Aa, gelmeyecek. Gelmiyor işte, gelmiyor. Gelmiyor işte, kendimi çok kötü hissediyorum. Gelmiyor işte, gelmiyor. Güzel rüyadan uyanınca çirkin için endişelenmiş ve hemen yüzü yastığın altına koymuş. Uyandığımda çirkinin olduğu konaktaymış. Ay yok. Nerede? Yoksa ona bir şey mi oldu? Yok. Buralarda da yok. Nerede olabilir acaba? Konağın içinde yok. Bir de bahçeye bakayım hemen. Bence güzel gelmeyecek. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bana bir şeyler oluyor. Çok acele etmeliyim. Ya ona bir şey olduysa kendimi hiç affetmem. Çirkin neredesin? Nerede olabilir acaba? Yok yok. Burada da yok. Nerede? Neredesin? Ah işte orada. Buldum nihayet. Çirgin... Uyan çirkin kalk kalk bana Allah'ım lütfen lütfen ölme ne olursun <gülüyor> lütfen ölme evlenme teklifini kabul ediyorum seni çok seviyorum lütfen ölme. O sırada bir mucize olmuş ve çirkin yakışıklı bir prense dönüşmüş. ''Lütfen, lütfen ölme, lütfen.'' Karşısında farklı birini gören Güzel çok şaşırmış. ''Aa sen de kimsin, canavar nereye gitti?'' Yakışıklı prense dönen çirkin, kötü bir cadının ona büyü yaptığını, onu sevdiğini söylemesiyle büyünün bozulduğunu anlatmış. Sonra da sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Öp bakalım evladım. El öpenlerin çok olsun. Allah mesut etsin kızım. Teşekkür ederim babacığım. Yaşasın. Çok mutluyum. YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Masal Keyfi.